Arkadaşlar merhaba Geçtiğimiz günlerde espri 2020 indirime girdiydi Ben de 2019'da oynuyordum da 2020'yi oldukça fazla methettiler Daha kolay daha rahat oynanıyor diye Hazır indirim, indirimdeyken alayım dedim Kendime bir takım oluşturdum Onunla işte bir kariyer yapacağım İki tane yarış yaptım. 2019'da %20 zorluk seviyesinde oynuyordum. O da tadı çıkmıyordu, bir türlü de değiştiremedim. Onu %20'nin üzerine çıkartamadım. Çünkü o seçenek aktif değildi. Gri görünüyor, değiştirilemiyordu. Şimdi 2020'de %50 zorluk derecesinden başladım kariyere. Fakat bu kariyer yarışı değil, bu çok oyunculuğu için haftalık etkinlik. yaklaşık yarışın bitmesine 6 tur kala başlıyor bu önde 9 tane araç var 8 tane araç var bunları geçip podyuma çıkmak gerekiyor görevi tamamlayabilmek için yani birinci ya da ikinci ya da üçüncü olmak gerekiyor İlk başta bunu daha önce bu yarış yapmış sıralamaya girmiş arkadaşlara baktım %100 zorluk seviyesinden başlayıp yapmışlar var ben de %100'den başlayayım dedim, yemedim maalesef çünkü en arkadaki arabaya bile yanaşamadım, yani bırakın geçmeyi bir tarafa yaklaşamadım bile arabalara. virajlarda çok iyi olmak gerekiyor, ondan sonra %90'a düştüm, yine olmadı, %80'e düştüm, 8-10 kere denedim, en fazla 5. olabildim. %70'e indirdim. Üçüncü olabildim. Ondan sonra %60, %50, %40 denedim. onlarda da birinci oldum. Sonra %70 tekrar denedim. Bu son denemelerim bunlar. Bu üçüncü deneme en son 70'te yaptığım. Bunda ikinci oldum. Fakat Gerçekten çok sıkıntılı bu bu 2019'da olmayan bir şey var 2020'de. Şu yol kenarındaki bu kertleri ya da çizgileri biraz çimene dokundunuz mu 3 saniye cezayı kilitliyor oyun hemen. Zaten arkadaki araçlarla 1-2 saniye bir fark oluyor. Dolayısıyla bir kere ceza aldınız mı 3-4 sıra birden geriye düşüyorsunuz. O yüzden virajlarda çok tedbirli davrandım. Bir de ben kokpitten oynadığım için tekerleklerin nereye bastığı tam olarak görünmüyor. Kenarlara fazla yaklaşmadan virajları dönmeye uğraştım ama bu sefer de gerçekten çok zor oluyor arabaları yakalamak. Bir de virajlarda çok iyi olmak lazım. Düzde yani düz yolda böyle sürat yapabildiğiniz yerlerde hani bir arabayı yakalayıp geçerim falan dersen hayal olur. Yaklaşmıyorsunuz bir arabaya ancak virajlarda çok iyi viraja girer ve çok hızlı çıkabilirseniz virajlarda kazanacağınız zaman arabaları geçmeniz için size fırsat veriyor yoksa e, arabaları geçmenin imkanı yok Evet şimdi bu F1 2019'da 2020'ye oynadığında tabi bu bir uyum, bunda kaza yapmıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Yapsanız da yani kaza yapmıyorsunuz derken, oyunda kaza yapıyorsunuz ama gerçek hayattaki gibi e, hayatınızı riske atacak ya da malınızı riske atacak herhangi bir durum söz konusu değil. Sadece biraz siniriniz bozuluyor, canınız sıkılıyor o kadar. Fakat şu yarışları gerçekten bu arabalarda yarışıp da bu yarışlara katılan adamları hakikaten tebrik etmek lazım cesaretlerinden dolayı. Arabalarda korkunç bir hız var. Yani şimdi şu anda 260 km 270 km'ye geldi araba Düşünün 270 km'den bir anda 60 km'ye 70 km'ye düşüyorsunuz Yani arabada en ufak bir hata virajda yapacağınız en ufak bir hata Diğer araçlara dokunmanız bile büyük bir kazaya sebep olabilir Yani adamların canı gerçekten tehlikede aslında bu yarışları yapan adamların Her ne kadar araçlar güvenli olsa da fakat oyun gerçekten çok keyifli. Biraz da becerebilseydim oyunu. Yani şu virajlarda Tabi biraz zaman istiyor. Bu oyunda Ben de çok çok eski sayılmam. E, çok eski derken aslında eski bile sayılmam. Yani çok eskiyi bir tarafa bırakın. Hep de 40-50 tane yarış yapmışlığım vardır. O da oyuna alışmak için yeterli değil. de dediğim gibi kokpitten sürünce televizyon kamerası da var aslında arabayı dışarıdan görüp sürebiliyorsunuz. Orada yani manevra yapmak biraz daha kolay. Hani ne zaman dönmeniz gerektiğini kestirebiliyorsunuz. Bu kokpitte öyle değil. Bir de bu önlerinde bir şey var bunun. Güvenlik için konulan şu çerçeve gibi şey. Görüşü tamamen engelliyor. Bu haftalık göreve İlk başladığında yani yüz zorluk derecesinden başladığında öndeki arabalara yetişeyim de virajlarda tabi hep acele etmek zorunda kaldım. Artık illallah ettim yani. 3 saniye ceza, 3 saniye ceza, 3 saniye ceza. Yarış bittiğinde 24 saniye, 25 saniye ceza ile bitiyordu. Tabii en sonuncu oluyorsun çünkü o kadar arkada kalmış araba yok. Yavaş yavaş alıştım ama dediğim gibi %70'in üstünde benim harcım değil henüz. yüzde %40 seviyesinde 150 seviyesinde falan oynarken bu arabalar virajdan bu kadar hızlı çıkmıyorlar. Yani viraj çıkışında arabayı kolayca yakalayabiliyorsunuz. Fakat bu %70'in üstüne çıktıktan sonra artık arabaları viraj çıkışında yakalamak mümkün değil. Çünkü normalde benden hızlı çıkıyorlar arabalar virajdan. Yani viraja daha iyi giriyorlar. Daha hızlı çıkıyorlar. Bir tek şu az önce geçtiğimiz U viraj var. Orada işte biraz avantaj sağlayabiliyorum. Evet ikinci olduk. daha olsaymış aslında birinci olacakmışız da maalesef altı tur. Dışarıdan en yani kokpitin içinden çok belli olmuyor ama dışarıdan baktığınız zaman aslında araçların ne kadar hızlı olduğunu görebilirsiniz. Fakat eğer hız tutkunuz varsa, hızlı araba kullanmayı seviyorsanız tehlikeye girmeden bu oyunda şansınızı deneyebilirsiniz daha önceki bir videoda da söylemiştim ben otomatik kitest oynuyorum bunda çünkü benim testler bozuk yani kitest olarak kullanabileceğim tuşlar bozuk otomatik kiteste oynuyorum aslında manuel oynayabilseydim çok daha iyi olacaktı. onda arabanın gücünden tam olarak yararlanma imkanı da vardı da bunda maalesef yok otomatik kiteste ama öyle bile olsa otomatik testte bile oynasam yine de keyif alıyorum muhtemelen sizde büyük keyif alırsınız Dirt Rally gibi oyunları otomatik fiteste oynamanın hiçbir tadı yok onlarda tat vermiyor yani dereceye girmek falan çok zor onda otomatik testte ama e, bu oynanabiliyor hatta klavyeyle de oynayabiliyorsunuz oyun konsollarının bu oyun kolları var e, joyistikler onlarla da oynanabiliyormuştu Gerçi ben her ikisini de denemedim yani de denemedim Klavyeyi de denemedim Ama onlarla da oynayanlar var Ve oldukça da başarılı oynuyorlar Fakat oyunun sesi bile Yani Atmosfer bile müthiş bir şey ya. Korkudan dirajları Düzgün de dönemedim Dediğim gibi Şu çizgileri biraz taşınca Ya da işte şu kertlerden biraz taşıp Çimenlere biraz verdiniz mi? 3 saniye zaman cezası veriyor oyun. 2019'da böyle değildi. 2019'da gene ufak tefek taşmalara ceza vermiyordu. Fakat bu 2020'de berbat olmuş bu. Yani en azından acemiler için böyle. Tabi deneyimde oyuncular için sorun yok da. Biri dedim gibi kokpitten oynayınca tam da görünmüyor. Ya da ben acemi olduğum için bana öyle geliyor artık bilemiyorum. Ha şimdi de bu oyunda ben mesela asistler açık, frenler fren asistleri kapalı da bu sürüş asisti açık oynuyorum. Eğer onu da kapatırsanız şu virajlarda bu kerpilerin üzerine falan çıkıp da yanlışlıkla bir de gazamaza dokunursanız geldiğiniz tarafa dönü veriyor araba. Tabi gerçek hayatta bizim gibi asistler olmadığı için yani sürücülerin işinin aslında ne kadar zor olduğunu anlayın adamlar herhalde 60 tur 70 tur yapıyorlar yarışlarda herhalde yarışlar bittikten sonra 24 saat uyuyorlardır yorgunluktan çünkü 12-13 tur bile oyundayken bile e, müthiş yoruyor insanı yarışı yaptıktan sonra böyle evet, oyunu tekrarını izlemek yani kendinizi izlemek bile son derece keyifli aslında hani bu çok başarılı bir yarış değil ama benim gibi bir acemi için iyi. Yani her virajda yaklaşık bir 200-300 milisaniye kazana kazana gidiyorsunuz. Öyle bir şey ki yani bir yarım saniye kaybettiğinizde arkadanızdaki araç geçip gider yanınızdan. Evet arkadaşlar. İyi günler, sağlıklı kalın, hoşça kalın.